Bugün 22 Kasım 2021 Pazartesi ay günündeyiz günün ilk saatlerinde boşlukta ilerleyen ay saat 6:32'de Yengeç burcuna geçecek önümüzdeki iki gün özel yaşam güvenlik aile ve yuva alanlarında daha hassas ve korumacı olabiliriz bugün güneş akrep burcundan ayrılarak yay burcuna geçecek önümüzdeki bir ay yabancı kültürler din felsefe medya akademik ve hukuksal alanlar güneş tarafından daha fazla aydınlatılıp dikkat çekebilir öğleden sonraki saatlerde yengeç burcundaki ay ile kova burcundaki satürn arasında etkileşecek gergin açı duygularımız ve günlük sorumluluklarımız arasında çatışmalar yaratabilir İçsel huzursuzluk ve karamsarlık artarken yakınlarımızın daha fazla duygusal desteklerini isteyebiliriz motivasyonumuzu güçlü tutup iyimser olmaya çalışalım otorite figürleriyle iletişimde daha dikkatli olmak gerekebilir Gece saatlerinde Yengeç Burcu'ndaki Ay ile Boğa Burcu'ndaki Uranüs arasında oluşacak olumlu açı bireyselliğimizi ve yaratıcılığınızı arttırarak bize destek olabilir. Hızlı ilhamlar alabilir, pratik fikirler üretebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.